Çok basit bir soruyla başlayalım, ya da soru sormak yerine, size meydan okuyorum. Bir makine yapacağız, herhangi bir tam sayıyı, girdi olarak alan bir makine. Evet, bu makineye herhangi bir x tam sayısı vereceğiz, o da bize bir çıktı verecek. Makinenin çıktısı doğru ya da yanlış olacak, bu birinci adım. Şimdi, bilgisayar bilimini kullanarak bu makineyi yapmamız gerekiyor. Soruları cevaplarken, makineyle ilgili iki özellik bizim için son derece önemli. Bunlardan birincisi, soruyu cevaplamak için ne kadar zamana ihtiyaç duyduğu. İkincisi ise, ne kadar yer tuttuğu ya da alana ihtiyacı olduğu. Yer derken mesela resimdeki mekanik hesap makinesinin kapladığı fiziksel alandan bahsediyor olabilirdim. Birkaç oda büyüklüğünde bir alana ihtiyacımız olabilirdi. Ama şanslıyız bir bilgisayar programından bahsettiğimiz zaman yer, programın bilgisayarın hafızasında kapladığı alan anlamına geliyor. Yani makinemizin bu alana sahip olması lazım. Evet, bu iki özelliği unutmayalım çünkü makinenin geliştirilmesi için ilerki aşamalarda tekrar karşımıza çıkacaklar.